Bugün 18 Kasım 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz boğa burcundaki ay dolunaya doğru ilerlerken maddi manevi güven ihtiyacımızı da arttırıyor sabah erken saatlerde ay boğa burcundaki Uranüs kavuşarak oğlak burcundaki Venüs üçgen açı yapacak güne heyecanlı ve keyifli başlayabilir kişisel keyif ve konfor alanlarımıza daha fazla yönelebiliriz tembellik eğilimi de artabilir sabah saatlerinde boğa burcundaki ay ve Uranüs akrep burcundaki Mars'ta karşı açı yapacak Hızlı duygusal değişimler dürtüsel davranışlara yol açabilir. İlişkilerde sahiplenici ve tutkulu davranabiliriz. Maddi konular, alışverişler ve para ilişkilerinde risk almamakta fayda var. Bugün balık burcundaki Neptün ile Akrep burcundaki Merkür arasındaki üçgen aşı kesinleşecek. Çevremizle iletişimde duyarlı ve empatik olabilir, derin bağlantılar kurabiliriz. Hayal gücümüz ve yaratıcılığımız yükseleceğinden sanatsal ve ruhsal konularda büyük ilhamlar alabiliriz gün içinde yalnız kalmaya zaman ayırıp tefekkür ettiğimizde iç sesimizi dinlememiz mümkün akşam saatlerinde etkinleşecek boğa burcundaki aile akrep burcundaki Merkür arasındaki karşıt açı, duygu ve düşünceler arasında çalışmalar yaratırken ilişkilerde de inatçı ve sabit davranışlar sorun yaratabilir daha esnek ve sağduyulu olmaya özen gösterelim Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun